Merhaba arkadaşlar, bugün yeni yaptığım robotumu test edeceğiz. Bu böyle geliyor buraya, bunu alıyor, bunu böyle alıyor, buraya koyuyor ve tekrar buraya geliyor. Bakalım. Ve telefondan kontrol ediyorum. Biraz hızlı. Arkadaşlar bu burada ve burada bir tane yani iki tane normal motor var ve böyle hareket ediyor ve her yere gidebilir böyle böyle şöyle diye söyleyeyim evet bunlarda burada iki tane servo motor var mesela bunu göstereyim mesela bu böyle geliyor böyle böyle böyle böyle böyle. bir burada mesela bu böyle oluyor pardon böyle oluyor onu alıyor, bir yeri getiriyor. Sonra tekrardan açıyor ve buraya geliyor. Bu mesela siz bir yeri hareket, bir şey mesela bir bardağı hareket ettiğiniz zaman, yani hareket etmek istediğiniz zaman yani onu hareket ettirmek istediğiniz zaman veya ve el elsiz, yani dokunma dokunmasız bu böyle geliyor. Senin için böyle. Bunu alıyor. Buraya koyuyor. Sonraki videolara görüşürüz.